yapla birlikte burada bir iftar planlamıştık. Sizler katıldınız. Çok mutlu olduk. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Katılmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve nice sağlıklı, mutlu, güzel günler ve yine birliktelikler umuyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize hoş geldiniz, şeraf verdiniz. Değerli Tokokok, değerli hemşirelerim, değerli Avrasya Hastanesi'nin doğal yayınları. Hepinize en vermişler saygılar sunuyorum. diyorum. Bugün birbirinden değerli çok kıymetli konuslar durumda, misafirlerimiz Burada e, Oman'ı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii Tabi e, Hüseyin Abi burada bize e sahipliği yaptı, kendisi Hatiya Hanım hata işadamları bürokratlar kendi kurullarında aynı zamanda bizim onursal başkanımız eee değerli konuğumuz şehir adı kurulu üyemiz kendisi hepimize örnek. Hatta burada doktor doktor ümera tanıdık mı? Kendisi bizim müsyanın efsanevi başkanı. Kendisinin genel başkanlık yaptığı dönemde Türkiye'nin o güne hamisinde çok güzel bir çalışma senkronizasyonu oluşturarak Türkiye'nin en uzun ve uzay noktalarındaki iş dünyasını, herkesini, herlerinin sıkıntılarını, raporlar halinde haznala bir yol haritasını hükûmete, sunada önlemler yapan bir e, genel başkanımızdı. Kendisi de şan aramızda ve ona da hoş geldiniz diyoruz. Şimdi Ömer abi bir ay önce, iki ay önce, e, Genciriği bir üniversitede ticaret üniversitesinde. Doktora öğrencilerimiz yaptığı çalışmada beni de misafir etti. Ben de tecrübelerimi paylaştım. Benden yazını veya imza Bey dedi. Çok güzel bir konuşma oldu doktora öğrencilerimize. On dedi yazını verir misin? Ya ben çok otursam belki bir iki saat rahat konuşurum, üç saat rahat konuşurum. Yani dua etme, in yazma yazmayı. Ama bir şey kalabalık yazdıklarında onlar başarılı değilim. Hüseyin ee, teşekkür ediyorum, ee, özür diliyorum, kusura bakma, onu inşallah ilk fırsatta yazıp takdim edeceğim öğrencilerinize paylaşmak için. Şimdi bu Ömer abinin şu açıdan Türkiye'de şirketler çok kuruluyor ve çok da çabuk, 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda bilevene otuz yıl dağılıyor. Hatay'dan yine Hüseyin Ulu abi çıkıyor. tıp halkesini kazanıyor, bitiriyor şeyi ne yapıyor, uzmanlığını yapıyor, genel cerrahi oluyor. Derken kendisi sürekli büyüyünce çevresini de büyütüyor, büyüyünce çevresini maliyetini alıyor. Yanına çok yetenekli, kadirli İbrahim kardeşini alıyor, Ömer kardeşini alıyor. Yine diğer yetenekli vatandaş kardeşini alıyor. Diğer ablası kardeşi nerede ablamız? Ha, o alıyor derken kocam bir Çınar oluyor oluyorlar. Ve bugün dinleyen üzerinde istihdam sağlamışlar. Dolayısıyla da Ömer abi sana şunu söyleyeceğim. Benim çok iş dünyasında arkadaşlarım var. Hep birbirlerine, affedersiniz, kırıcı davranırlar, birbirlerine köprü davranırlar. İletişim kuramadan sonra da davranırlar. Bunların da Ama Hüseyin abi ve kardeşleriyle kurduğum, yeğenlerimle beraber kurduğum, kurduğu, o güzel sen konusuyla Türkiye'de aile şirketleri içerisinde inanılmaz bir başarı öyküsü var. Bunu muhakkak öğrencilerimize paylaşmanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer de dostlar biraz uzun oldu. Kusura bakmayın hakkınızı ehlak edin. Dolayısıyla hepimizin uzunluğundan ben Hüseyin Ağabey'e teşekkür ediyorum. Burada doğal geldin profesyonunuz var. Sefa Saygı. Türkiye'de tanımlayan öyküsünün dergimiz var. Hatay iş dergisi, mozaik dergisi. Gönlendirme baktık alan sefa bir Sebebinde o kusuru var, cevabımızı söylemez. Herkes sebebi bilir, trand olursa trand olabilir. biz ne bilir? Kasama olursa kasama olabilir. Herkes kendinden bile sebebi. O da burada hükümetle saygı, fatiha var bizim dünyasında, ailemi hasarlar üzerine başlattı. O da dua eden bir profesör, o da bizim yöneticimiz. E, burada müsteşarımız, da, Tarım Bakanlığı'nda inanılmaz hizmetler sunmuş müsteşarımız. bir akşam olmayı, teşekkür ederim. Termin ettiğiniz varlığınızda. Allah sizi ve ailenizi daim sattır, uzunluk kılsın. İnşallah sizin arkanızdan gelenler bu bini on binden yüz binler yapar. Sadece Türkiye'de İstanbul'a değil, Anadolu'ya kasım açılın, Alkale'ye açılın. Dünyanın açılına var artık. Yani günler küçüldü. Seni ama işte daha saniye sahibi görmek istiyoruz. Ya da Şahay'da görmek istiyorsunuz, Tokyo'da görmek istiyorsunuz. Yani bu maşallah özgün var, işte deli cam var, yiyemlerin de yani e, e, uyku muylu abi de bir anlasın? Şey, şey Mesela pizza bursa, e, bir tane şey var bizim, Cavit Bey var, Türkiye'den marka olmuş, milyon marka pizza, Türkiye'nin evinde şümesi var, e, İngiltere'de şümesi var, pizza burslu sahibi, bizim e, Başkan Vekilimiz Hatiya var, Gençlerimiz burada paşakta yola yakışlayalım lütfen. Evet. Abi Şahin hocam, bu saksiyonu ulaşacağım. Mülafaklarda bulamayın gidiyorum kendisi. Evet. Allah yardımcısı olsun. Evet. Yani çoğu şiddetlerde, mekanımız orada. Allah'a bir de şey var, ben bana söyleyeyim, e, uzatmayacağım. korsanlarına korunatır başecimi, ona da burada milletlerimiz hangi konu olsa hepsiyi bizlerde arar, onunla ararız. Hakikaten izlenir dolar, bilgi verir, huzurunuzda teşekkürler başecimleriniz burada. Dağhaneye inanılmaz böyle milli yapan pasaport, her şeyi bastan arınız milletle yasiları burada, milletlikimiz burada. Dolayısıyla hepimiz buradasın saygılarımızı yiyor. Teşekkürler başemler. Afiyet olsun, namazan içerisinde muayek olsun. Tabi çok e, ağızlık olsun saygı, İbrahim abi. Ben herkese hoş geldim Hüseyin Bey hastane sahibi bize daha güzeldi. bu işlerin sorumlusu olarak ilçemize hoş geldiniz. Tabii Gazdorosan Paşa'nın ilk tanrıda da açmak gerekirse, 94 yılından önce Gazdorosan Paşa'da tanrıda bir tanrıda hastanrı vardır üçlük, iki tane pardon. Sonra şu anda herhalde İstanbul'un en çok böyle devasa komplekslerine sahip olan bir lise kuruma geldi. Hiç devlet hastanesi yoktu. Şu anda Galatasaray Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi ve İstanbul'un yine en büyük en katlandığı fizik tedavi reaktifasyon meylesine hizmet ürünü. Niye söylüyorum? Yani çok hastanede açtı şehirde. Şu anda bu konuda çok büyük bir hizmeti karşılığı. Başta Hüseyin bulunduğu bulunduğunu asla, haber sarsanız bulmak üzere. Biz öncelikle doğal bu senedimiz, insanlar hasta olmasın, huzurlu bir toplumda yaşasın. Şehiri onun için genleştiriyor, geniş, geniştiriyor, değiştiriyoruz. Ama hasta olduğu zaman da böyle konforlu, çok modern kapsamlı bir hastanede hizmet üresin diye dua ediyoruz. İnsanlar Para kazanmak için sağlıklarından olurlar. Ama sonra da sağlıklarını kurtarmak için kazandığı parada harcılarlar. Biz hem bunu para kazanmak hem de sağlığı kurtarına geldik buraya. Halkımız hizmetine sunmuş olması. Tabii ki İçeride açısından da çok sivil kazanın. Ben buraya teşvik eden Türk misafirlerimize usulsen teşekkür ediyorum. Tabii ki e, başta Hatay iş Adamları ve Doktorlar Orum doğru Abi tat, hadi ab, hadi ab. <gülüyor> <Hadi, hadi. gülüyor> evet, onu nezdede şimdi telefci. Biraz açılımı zor geldi. Başlayıp iman bile olmayacak, olmak olmayacak üzere e, böyle güzel kineplerimizi, buluşmalarımızı da teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın protokol, çok değerli misafirler, herkese öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Avrasya Şirketler Grubu'na ve Hatiap e, Hatiap'a bizleri bu güzel e, akşamda bu güzel isparta buluştukları için de çok teşekkür ediyorum. Ben burada protokol e, milletvekili olarak belki protokol e, icabı buradayım ama aynı zamanda biz kendimizi aileden kabul ediyoruz. Çünkü çok uzun yıllardır e, Avrasya Şirketler Grubu Seyit Uğur'u ve ailesiyle konuşuyoruz. Eğitim Uğur'u ilk hastanenin kuruluşundan bu yana 25 yılı geçti herhalde istedim hocam. O zamandan beri ve gerçekten eee İbrahim Bey çok güzel bir eee konuşma yaptı. Yani grupla ilgili, gelişimiyle ilgili kesinlikle bir başarı hikayesi olduğunu ben de ifade etmek istiyorum burada. Zeytinburnu'nda da ilk hastaneyi açtıkları zaman bir ödeyastane yoktu. İlkti. Eee belki e, Yere yatırım yaptıkları yerlerde bu anlamda e, ilk olmayı başarabilmiş, Hizmet ihtiyacını, hizmet açığını görüp e, o açıya giderme konusunda çok başarılı olmuş. Aynı zamanda e, verhastan geceliklerinden de çok başarılı olmuş. Gerçekten o anlamda da hem saygı duyuyorum. E, kendilerini, teşekkür ediyorum şehrimiz adına, ülkemiz adına. E, ben, e, tabii Ramazan ayındayız, jiktar sofrasında buluştuk. O nedenle hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim istiyorum. Ee, ve tabii önümüzdeki süreçte artık bir araya e, muhtemelen e, gelemeyiz. O yüzden Kadeviyenizi, Ramazan bayramınızı da kutlamak istiyorum. Hayırlı bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok değerli vekilim, Sayın Belediye Başkan'ın kıymetli başsavcı, çok değerli... İletimizin her köşesi ayrı bir güzel. Ben dokuzuncu görev yerinde çalışan bir idare amiri olarak bir hanıma aktararak, Hatay'la ilgili olan bir hanıma aktararak sizlere hitap etmek istedim. 1998 yılında bir düğün için Hatay'a gidiyoruz, Altınözü'ne. Altınözü'ne giderken yol üzerinde, eski e, virajlı bir yol üzerinde e, Farklı bir kasaba daha varmış. Altın ekip miydi? Belki buradayken arkadaşlar bilirler. Yine orada altınla başlayan bir kasaba. Oraya dönmüş. Yanlış yer kasabaya. Kasabaya indik. Eşim hamileydi o zamanla. Bir haç amcaya altın özü merkezde olduğumuzu düşünerek bir şey sordum. Dedi ki, sen de arabayı döndün evladım dedi bana. Sonra kendi evi hemen çok yakınmış. Eve götürmüş amca bize tarif et, biz gidelim müsaade et bize yoldayız diyoruz yok dedi, olmaz sen dedi kısmetinde geldik kahve içmeden siz bak e, hanım kızımız biraz dinlenmeden dedi, ben göndermem size. böyle bir e, güzel hatırlamız olmuştu Hatay'da ülkemizin her tarafı hemen hemen benzeri güzelliklerle dolu ama aynı zamanda işte üç ayrı dinin yan yana huzur içinde yaşadığı, şu an itibariyle de belki e, kendi nüfusu kadar Suriyeli'ye ev sahipliği yapan ya da sığınmışlık e, hissi veren bir güzel bölge. Yakınında çalıştım. Kendisine sadece misafir oldum. O anlarda da pek çok kıymetli dostlarımız oldu. Tabii e, yüzyıllardır bu ülke, bu coğrafya hep insanları, kendisine sığınan mazlumları barındırmış. Şimdi daha aynı misyonda devam ediyoruz. Tabi Hataylı insanlar ya da daha doğrusu İstanbul'da yaşayan hemen hemen tüm hemşehir'i birliktedikleri çok kıymetli, çok özel. Hem memleketlerini ama hem dayanışmayı ve birlik beraberliği, ortak hareket etmeyi e, şiar edilen bir üstün içerisinde çalışıyorlar. Önde de e, bu güzel gecede Hati çok değerli mensuplarıyla, üyeleriyle, iş, iş aletindeki e, paydaşlarıyla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan'ın artık son romanlarına girdik. Diliyoruz ki, dua ediyoruz ki ülkemize barışı, huzuru, dünyaya aynı şekilde barışı, huzuru getirsin, bereket getirsin diyorum. Ademlerimize. Ailelerimizle sağlık ve güceltikler içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum. Sağ olun. Ben bugün e, hem kendi şahsım adına hem de hastanemiz adına konuşmasını gerçekleştiren ve bugün burada olan tüm konuklarımıza iftar davetimize katıldıkları için tekrardan teşekkür ediyorum. Patiyat, patay iş Adamları ve Bürokratları Derneği yönetim kurulu olan derneğimizin yönetilmesinde Maddi, manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen. Şunu alayım. Maddi, manevi de, e, hiç bir, e, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen. Hatay'ın yetiştirdiği başarılı, mümtaz iş adamlarından, HATİAP kurucularından ve HATİAP onursal başkanı, HATİAP yönetim kurulu ve yüksek istişare iş hiyeti üyemiz, Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu Beyefendi'ye takdir ve şükranlarımızı sunanız sayılarınızla Profesör Doktor Sefa Saygın, Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Fatih Çolakoğlu, Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Gül'e. Evet. Buradayız. <gülüyor> Başkanımıza ben de şahsen çok teşekkürler ediyorum. Gerçekten ee, mübarek Ramazan işleri dolayısıyla hepimizi bir araya getirdi. Güzel bir iftar sofrasında buluşturdu. Ee, Allah razı olsun inşallah. Allah hayırlı izleyenlerine daha çok versin, daha iyi değilsin. Ee, çok güzel bir başarı hikayesi ailesiyle birlikte hepinizi camidenizden tebrik ediyorum. Tıp camiası da insan hayatı açısından Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide insanlara çok güzel e, sağlık hizmetleri noktasındaki katkıları dolayısıyla benim nazarımda en kutsal meslek. Böyle bir mesleği icra ettiğiniz için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bütün doktorlarımıza huzurunuzda teşekkürler ediyorum. Hepinizin mübarek Ramazan'ın şeridini tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.